Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte konu konu yeni nesil sorularla geometri serisine başlıyoruz. Peki bu seri kime uygun? Bu seri kesinlikle ama kesinlikle TET ve AYT'ye girecek öğrenciler için tamamıyla uygun bir seridir. Her konuyla ilgili yeni nesil nasıl bir soruyla karşılaşırsınız? Farklı soruları sizin önünüze getirdim. Kesinlikle izlemelisiniz. Yani en azından yeni nesil sorularla da bir kalıp oluşturabilirsiniz kafanızda daha hızlı hareket etmeniz için. O yüzden burada Açı ile ilgili mesela bu konu açı ile ilgili açı ile ilgili hangi yeni nesil sorularla karşılaşabilirim diye merak ediyorsan tam bu senlik. Videonun açıklama kısmında da ya tıkla PDF'inde indirebilirsin. Evet gençler başka kime uygun? Zaten burada ne yazıyor? 9. sınıf Akademi serisi. 9. sınıf öğrencileri. Vallahi sizin için bulunmaz bir fırsat bu. Çünkü biz size konu anlatımını yaptık mı? Yaptık. Genelde eski nesil sorularla anlattık ki öyle anlatmak zorundaydık. Arada yeni nesil sorular da koyduk. Ama burada Yeni nesle bu sorular nasıl uyarlanıyor? İşte daha garip bir şekilde nasıl karşımıza sorular çıkabilir? İşte burada bunlardan bahsedeceğiz. Eski nesilden hiçbir farkı yok. Hatta eski nesilden daha kolay sorularla karşılaşacağınızı göreceksiniz. Ama belli maaşlı bazı bantığı otutturduktan sonra o kalıpları oturttuktan sonra çok iyi bir şekilde yapacaksınız. O yüzden iki oynatma listesini koyacağım. Bir konu konu yeni nesil sorularla geometri oynatma listesinde bir de dokuzuncu sınıflar. Her böyle şeyde e, Konu bittikten sonra bunu da e, O konuyla ilgili mesela açıyı bitirdik açıyla ilgili yine soruları da Bu o videolardan sonra Koyuyorum dostum tamam Çok faydalanacaksınız herkes çok faydalanacak Acayip işinize yarayacak Geometriye bakış açınız acayip değişecek Hadi bakalım çok fazla konuşmayalım Ne yapalım Önümüzdeki şu işe odaklanalım Ve videomuza başlayalım Teste başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ben kendimce bazı şeyleri grupladım. Mesela bu sayfada neyi grupladım? Eş yapılı şekilleri ya da özdeş şekilleri grupladım. Bunlarda ne yapacaksınız? Eş yapılı şekillerde ya da özdeş yapılı şekillerde ne yapacaksınız? Açıların eşitliği önemlidir. Soruyu çözemiyorsan kenarların eşitliği de önemlidir. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Bunlar aslında çok kolay sorulardır. Sadece verilen bilgileri kullanacaksın. Evet bakalım şurada ne diyor soru. Şimdi yukarıdaki rüzgar günü 5 Özdeş dik üçgenin şekildeki birleşmesiyle elde edilmiştir. X nedir diye soruluyor. Hocam X açısı burası da X, burası da X, burası da X, burası da X ama bunlar X'ler benim içime şu an yaramıyor. Ama dikkat et. Burada kaç ya? ben alfa dersem, e hocam burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa. Aa, güzel bir şey çıktı burada. Yani toplamda 5 tane alfa bir köşe etrafında döndü. 5 alfa neye eşit? 360'a eşit. Alfa buradan kaç yapar? 360/5'ten bölü beşten 72 yapar. E sonra ne olacak? Alfa 72 ise buradaki dik üçgende 72 artı x de 90'a eşittir mi? Evet x buradan neye eşittir? Hocam 18'e eşittir. Bitti. E hocam bu kolay soru. Gerçekten kolay soru. Zaten yeni nesil sorular gerçekten çok kolaydır. Bunun eski nesil sorusu ne? Şuradaki dik üçgende 72'yi verip x'i sorarlar. E burada sadece 72'yi vermemiş. Bu köşeleri böyle birleştirmiş. Öncelikli olarak senin 72'yi bulmanı istemişler. Yani basit bir dik üçgen sorusu. 72 90'sı x nedir sorusu. Görüyorsunuz. İşte bu tür kolay soruların yeni nesle çevrilmesi çok da kolay bir şekildedir. Ama bizler maalesef sorulardan korkuyoruz. Korkmayın. Özellikle eş yapıldığı şekillerde. Açıların eşitliği önemli. Hatta bazen kenarların eşitliği de çok önemli. Geldik ikinciye. Burada da bir eş yapı var aslında. Şöyle bir eş yapı. Hocam eş yapı derken eş kibrit çöpleri. O zaman eşitleri göstereceksin. Hocam ikizkenar var. Hemen şöyle ikizkenar oluşturayım. Yok, kafanıza göre öyle ikizkenar falan oluşturmak yoktu. Dikme tabanı keş ikiş parçaya bölmüşse falan oluşturabiliyorduk. Aa burada oluşturamam. E ne yapacağım? Ha, 60 özel bir açı. Ha, burada oluşturabilirim mesela. Bunu yaptığın zaman yani bir hamle yaptığın zaman özel bir şeylerle karşılaşman lazım karşılaşmazsan sonuca ulaşamazsın burada mesela karşılaştık 60 derece bu e 180-60 çıkart 2'ye böl bunlar da 60-60 yaptı aa eşkenar çıktı deyip demeyle kalma tabi eşkenar çıktıysa eksik parçayı koy hocam eşkenar çıktı ya buradaki eşikliği de koy bak ikizkenar çıktı x. 140'ı kullanmak lazım verilen her bir bilgi kullan lütfen 140-60 bunlar bir köşede birleşmiş e o zaman burayı da bulurum ben 140-60 daha 200-360'a tamamlayanı kaç yapıyor 160 yapıyor Hocam tepe açısı 160. 180'den 160 çıkar. 22'ye böl 10. Yani ikisi böylelikle kaç buluruz? 10 buluruz. Bunun yeni nesil sorusu nedir? Aynen böyle kibrit değil de şuradaki uzunluklar birbirine eşit verilir. Yani şöyle yazılırdı arkadaşlar. Şu eşit, bu eşit, bu eşit. Buradaki 140, burası 60. İşte şuradaki açı kaç derecedir diye sorulurdu. E burada bunun yeni nesil yapan nedir? Eş kibrit çöpü vermesi. Yani senin tek yapman gereken şuradaki çift çizgileri yazmak arkadaşım. Tamam? Görüyorsunuz, eski nesli soru. Yani bildiğin eski nesli soru. Geldik 3'e. Tepe açısı alfa olan x kenar üçgenlerden 3 üç tanesi, ikisi paralel doğru arasına. Evet, paralelliği kullanacağız soruda. Şimdi tepe açısı alfa mı? Alfa. Burası da alfa, burası da alfa. Hocam burada da tepe açısı alfa. Sadece tepe açılarına bakarak iki paralel doğru var ya. Ana ne var burada? Hocam, m kuralı var. Şu iki alfa ile alfa'nın toplamı burası yapmaz mı? 3 alfa yapar. Hocam ikisi kenarda benim için taban açıları önemli. Bu taban açısı eşit. Bak 3 alfaysa burası 180 eksi 3 alfa değil mi? Evet. Burası da 180 eksi 3 alfa değil mi? Aynen öyle. O zaman bunun bunun bunun toplamı. Topla. 180 eksi 3 alfa artı. 180 eksi 3 alfa artı. Alfa eşittir. Ne diyeceksin? 180. 180'lerden birer tanesi. Nanay. Eksi 6 alfa artı alfa. Eksi 5 alfa. Eksi 5 alfa öbür tarafa atınca artı 5 alfa. Eşittir 180 oldu. Alfa da böylelikle 180 bölü 5. 0 at ile çarp. Kısaca bölme. Yani 36. Alfa isteniliyor bizden. 36 yapar. Gördüğünüz üzere kolay bir soruydu. Peki hocam bunu yeni nesil soru yapan neydi? Ya burada buraya alfa verip şuradaki açıların da 180-3 alfa 180-3 alfa olması. Zaten yeni nesil e, eski nesil soru olarak sorulursa böyle sorulurdu. E, buradaki işlemi yapıp alfayı bulacaktım. Ama burada ne yapmış sadece? Üçgenleri yapıştırmış. Açıların eşliğini yazıp. Bir de doğruda açılarda m oralından şu açıyı bulman istenmiş sadece. Yani farklı bir adım daha koymuş oraya. Orada bu şekilde yapmış. Yani bu şekilde 180-3 alfayı bulunca da bu işlemle de sonuca ulaşıyoruz. Evet eski nesil de yine kolay. Evet geldik 4'e. Evet eş yapı. Bak bunlar eşit verilmiş. Bunları da kullanacağım demek ki. Hocam şuradaki açılarımız kaçar derece? 20'şer derece. Tamam 20-20. E hocam açıların eşitliğinden çıktı mı şu anda çıkmadı. Eee şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Bak x kenar çıktı. Demek ki ben bunu kullanacağım. İyi eşitliği de yazdık. Eşitlik de önemli eş yapılarda. E hocam dikkat et. Şurada kaç yer ben bir a dersem. Hocam burası a. Burası a. Burası a. Burası a. E, aynı şekilde burası da a değil mi? Yazdık. Evet. Bak şurada bir boynuz var. Boynuzdan şu üçünün toplamı 2 a'ya mı eşit? Evet. 2 a eşittir. A artı 20 artı 20. A artı 20 yirmi artı 20'ye eşit. Yani A buradan kaç yaptı? 40 yaptı. A yerine 40 yaz. Hocam burası 40. Burası 20. Şu üçgene yoğunlaşmam lazım. Bak şurada da bir doğrusallık var. Yani 40 20 daha kaç yaptı? 60. Buraya ne kaldı? 120. 120 ise 180'den 120 çıkart. 2'ye böl 30 mu yapıyor? Evet. X'i böylelikle 30 derece olarak buluruz. Yani cevap Akçay oldu. Dördüncü soruda. Evet geldik 5'e. Özdeş ikizkenar üçgenlerden 3 üç tanesi. Evet tep açıları birleştirilmiş. Ben şuraya bir alfa demeyeyim de. X, X dersen burası da X yok. Açıların eşitliğinden çıkmayacak demek ki. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Kenar eşitlerini de göstereyim. Şunlar eşit ya, X kenarlar ya. Aa bak ne çıktı? X kenar üçgen çıktı. 48'e burası da 48 mi? Evet. 48, 48, 96. O zaman buraya ne kaldı? 84 kaldı. 3X artı 84 neye eşit? 3X artı 84 eşittir. 180 eşit olduğundan. 3X de buradan 96'ya eşit olacağından. X'i buradan 32 olarak buluruz. E hocam x 32 ise 32 32 32 32 4 tane 32 var. 4 tane 32 kaç yapıyor? 4 x 2 8 128 yapıyor. 180'den 128 çıkartırsam 180'den 128 çıkartırsam buraya kaç kalıyor o zaman? 52 kaldı. Yani şurada kaç 52 yaptı. E hocam şunlar da birbirine eşitliyim şöyle. X kenarlık burada da var. E, alfa burası. Alfa 2 alfa artı 52 eşittir 180 deyip yapabiliriz ya da. Alfa direkt neye eşit? 180 eksi tepa açısı bölü 2'ye eşit. 180'den 52 çıkarsan 128. 128'i de 2'ye bölsek sanırım 64 yapıyor. Bazen işlem hatası yapabiliyorum. Evet sorunun doğru cevabı ne oldu? Denizli oldu. Yani 64 oldu arkadaşım. Geldik 6. soruya. Evet şimdi burada da bu sayfada da ne? Döndürme mantığını grupladım arkadaşlar. Evet döndürme mantığı. Döndürme dediğim nedir? Döndürme de aslında eş yapı sorusudur. Kalem. Hop döndürdüğünde aynı kalem mi? Aa, evet aynı kalem. Kalemlerin eşitliğini yani çizgilerin eşitliğini göstereceksin. Ya da hocam ben bunu işte başka üçgen gibi düşün. Üçgen döndürdüğünde yine aynı üçgen mi? Evet. Eğer üçgeni döndürüyorsak da eş yapıyı kullanacağız ya. Oradaki döndürme açısı tabii ki önemli. Bir de oradaki üçgenin açılarında iki farklı konumdayken de açıların eşitliğini Kenarlarının değişikliğini mutlaka mutlaka düşün. Tamam. Ve döndürme işlemi bir nokta etrafında döndürmek demek. Mesela şunu şöyle döndürüyoruz ya. Hocam bir nokta etrafında şöyle döndürmek demek. Mesela alfa derece döndürünce buraya geldi. Bu dönüşte şöyle bir dairesel hareket yapar. Yani tam döndürsen şu daire üzerinde yapacak. Bu ne demek? Şunların birbirine eşit olması demek zaten. Çünkü kalem hop döndürdüğünde yine aynı kalem olduğundan dolayı. Tamam mı? Mantık bu. Evet. Şimdi şuradaki soruya bakalım. Özdeş 2 demir parçasının bir noktadan vidalanmasıyla oluşturulmuş şekil bir Deki pense. Kollarından ok yönünde bastırıldığında ağzı açılarak şekil 2'deki gibi konulandırılıyor. Şimdi özdeş ya. Hocam şunlar eşit. 65 ise ilk konuda burası da 65 yapıyor. ikizkenar kenar üçgenden. 65, 65, 130 buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. Sonra ben bunu böyle döndürmüşüm. Bak sen bunu böyle döndürdüğün zaman. Şu tepe açısı 50 dereceydi. Şimdi 20 derece oldu. Kaç derece döndürdüm? Döndürme açım 30 derece oldu. E, ee, burası 80 dereceydi bu 30 derece döndüyse şöyle bak bu 30 derece döndüyse dostum dikkat et şimdi bak şimdi bu toplamda şu da 20 derece oldu ya bu da toplamda kaç derece dönmüş oldu o zaman 30 derece dönmüş oldu yani aslında biz bunu 15 derece döndürdük bunu da 15 derece döndürdük diyebiliriz ama toplamda 30 derece döndü e hocam burası da 80 ise bu da toplamda böyle 30 derece dönmeyecek mi arkadaşlar böyle evet Toplamda 30 derece dönecekse 80 artı 30'dan burası kaç çıktı o zaman? 110 çıktı. Bak bu şekilde şekil 2'deki konuma gelince bunlar paralel konumuna geliyormuş. E, paralel konumuna gelince bizden x 3'ü isteniyor. Ne yapacağız burada? Hocam kalem ucu şu 3'ünün toplamı 360 diyebilirsiniz. Ya da ne yapıyorduk? Paralel çiziyorduk kardeşim. Çizdiğim paraleli. Hocam bu açıyla bu açının toplamı ne? 180. Hocam U'dan dolayı şu x'in toplamı da 180. E o zaman şu üçün toplamı kaç yapıyor? 360 yapıyor. İspat tabu zaten. Evet 2x artı 110 eşittir 360'dan. 2x eşittir 250'den. Değil mi? Evet. X'i de kaç buluruz? 125 olarak buluruz dostum. Cevap Edremit oldu. Peki bunun eski nesil sorusu nasıl? Ya şuradaki birinci kısım hikaye. ikinci kısım. X, 110 ve X. Hadi gel bunu bul. Buradaki açıyı sadece... 110 olduğunu gizlemiş. 110 olduğunu da buradaki döndürmeden dolayı buluyoruz. Hani eskinesi ben sana şu soruyu sorsam x 110 ve x ya bırak hocam bunun için video mu çekilir dersin. Değil mi? Ama işte buradaki açıyı böyle 80ken 110 olduğunu fark edebilmemiz önemli. Şu dönme açısından dolayı. Tamam mı dostum? Evet 6. soru Edremit oldu. Geldik 7. soruya. Aşağıda şekil 1'deki AH ayağı masa yüzeyine dik ve ABC noktalarındaki vidalarıyla katlanabilir kollara sahip masa lambası için. ED masa yüzeyine paralel ve 20 ve 110 verilmiş. Evet bu tanım genelde yapılıyor arkadaşlar. Tanım yapılmış sadece burada 20 ve 110. Masa lambası herhangi bir şekilde bir şey var mı eşitlik mi eşitlik yok. Sadece masa lambası buradaki da 110 derece olarak verilmiş. Peki devam edelim soruda. Benim için önemli olan şu şekil. ilk baştaki şekil. Sonra diyor ki. Şekil 1'deki lanmanın kolları sadece A noktası gevşetilerek. AB kolu saat yönü tersinde 80 derece döndürüldüğünde. Bak sadece A gevşetiliyor ve 80 derece döndürülüyor. Yani önceden bu buradaydı. Önceden şu şuradaydı değil mi? Şöyle gidiyordu arkadaşlar. Bu 80 derece böyle döndürüldüğünde. O zaman ne oldu arkadaşlar burası? 80 artı X mi oldu? Yani ben şuraya bir X açısı dersem eğer. Bunu böyle buradayken bu konuma getirirken 80 derece daha döndü. X açısı ne oldu burası o zaman? X artı 80 e m eşit oldu. Evet. E sonra bu şekildeyken şöyleydi bu. 20 110. E hocam ilk şekilde yorumlayalım tabi. X açısında ben bulabilirim burada. 20 110 daha kaç yaptı? 130. Buraya kaç kaldı? 50. Şu masa lambası şu zemine dikti mi? Evet. Şurada bir M kuralı çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bunun ikisinin toplamı kaç yaptı? 140 yaptı. Evet. Burada kaçı? 140 dereceydi. Şimdi 80 derece daha döndürünce burası 220 oldu. 140 artı 80'den evet 220 bulduk burayı. Bu şekilde olduğunda diyor ki bize FG masa yüzeyine paralelmiş. Şu paralel. Buradaki alfa kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar belli. Yapacağımız hamle belli. Biz şimdi şuradaki Açıyı biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Burada kaçı bozuldu mu? Bozulmadı. Hala da sadece A noktasından döndürüldü. Şuradaki açımız da bizim 110 derece değil mi? Evet. E burada ne var bu sefer arkadaşlar? Zikzak. Sola bakan, sağa bakan, sola bakan, sağa bakan şeklinde değil. Sırayla gidiyorduk değil mi? Evet. Burası kaç derece? 220, 360'a tamamlayanı kaç? 140 derece. Alfa artı 140. Alfa artı 140 eşittir. 110 artı buradaki de zemine dik olarak verilmiştir değil mi soruda? Evet zemine dik olarak verilmişti. Buradaki de 90 derece ya. O zaman 110 artı 90 eşit olacak. 110 artı 90 eşit olacak. E buradan da alfa ne eşit oldu? 200 eksi 140'tan alfayı da böylelikle 60 derece olarak buldu. Ruz cevap ne oldu? 60 derece oldu arkadaşlar. E burada aslında yine eski nesne bir soru. Yani zikzak sorusu. Sadece buradaki açıyı bize ilk şekli yorumlayarak bulmamız istenmiş. Zikzak ve M'nin karışımı ilk şekilde bir M kuralı var. Şu ikisinin toplamından burayı bulduk. Sonra burası 80 derece döndürdü. Döndürülünce buranın 220 derece olması. Yani şu ve şu soru ikisi de eski nesil soru. Sadece ince ayrıntı yeni nesil yapan soru. Sadece A noktasından 80 derece döndürüldüğü için buranın 220, de, 220 derece olması. Bir de şuradaki açının da hala daha B köşesindekinin de bozulmamış olması. Yani yine eş yapı olması burada Soruyu yeni nesil yapıyor arkadaşlar. 7. soruyu böylelikle ne bulduk? Denizli bulduk. Geldik 8. soruya. Önden görünümü dikdörtgen olan radyonun anteni şekil 1'de zemin ile 35 derece aç oluştururken anten ok yönünde döndürüldüğünde şekil 2 oluşuyor. Arkadaş senin antenin önceden burada mıydı? Evet döndürülünce hop buraya mı geldi? Evet yalnız bu böyle doğrusal diyelim mesela şuraya bir yere geldi böyle. Bu ne demek? Döndürmede hop kalem aynı kalem anten hop aynı anten mi? Aynı anten yani sen burada antenlerin eşitliğini mutlaka kullanacaksın. Adam sana bunu da bunu eşit vermiş. E tamam. Yani senin şuradaki kısımla şuradaki kısım eşit verilmiş. Şuradaki kısım eşit verilmiş. Dikdörtgen mi bu arada? Dikdörtgen olduğundan dolayı buraları 90'ar derece değil mi? Evet. E hocam burada başka neyi kullanacağız biz? 35, 90 ve burası ne? 55 derece mi yapıyor? Evet şöyle de bir dik üçgen var. Hmm. Buradaki eşitleri benim kullanmam lazım. Bu eşitliği nasıl kullanmam lazım? Bak buraya yoğunlaş. Buraya yoğunlaş. Sen bu soruyu çözmek istiyorsan şuradaki eşitliği kullanman lazım. E hocam ben tamam. Şunu eşit buldum. Şunu eşit buldum. Şurası da böyle S diyebiliriz. Önceden de hatta burası da şöyle değil mi? Şurası da şöyle. Tamam. E başka ne yapacağız hocam? Şu eşitliği benim kullanmam lazım. Yukarıda kullanamadım. Ana bakıyorum ki hocam şurası 90 derece. Dik tabanı keş parçaya bölmüş burada. E hocam dik tabanı keş parçaya bölünce aklımıza ne geliyordu? Evet aklına gelen başına gelsin. Dik tabanı keş parçaya bölü. ikizkenar kenar gelmez mi kardeşim? Evet geldi. Bak yüksekliğin kollarında yani şu gelmedi mi? Aklına şöyle dik tabanı keş parçaya bölmüş. İkizkenar kenar oluşturmak gelmez mi? Gelir tabii ki. E geldi. Hadi bakalım şu parçayla da şu parça eşit oldu mu? Oldu. Aa, burada da ne oldu? Şunla da şu birbirine eşitti. Şurada da bir ikizkenarlık kenarlık çıktı mı? Çıktı. E tamam, hadi bunu kullanalım. Şurası 35 dereceyse, hocam burası da 35 derece. 35 tamamı 90 buraya kaç kalmış? 55 kaldı. 55 90sa, buraya kaç kaldı? Burası da 35 yaptı. E, burada da bir ikizkenarlık kenarlık çıktı. Bu ikizkenarlıkta kenarlıkta şu açının tamamı kaç? 35, 15 daha, 50. E hocam şurada bir ikizkenar kenar üçgen var. Tepe açısı 50 dereceyse. 180'den 50 çıkart. 2'ye böl. Yani 65-65 yapar. Şu açı 65 yapacak. X artı 55 eşittir 65 yapacak. X'i de böylelikle kaç buluruz? 10 derece olarak buluruz. Evet cevabımız böylelikle 10 çıktı kardeşim. Peki hocam. Bunun eski nesil sorusu nasıl olurdu? Aynen şöyle olurdu kardeşim eski nesil sorusu. Belli zaten. Ya şu uzunluk var. İşte ondan sonra şurası var. Şöyle. Bak şunlar şunlar birbirine eşit. Ondan sonra da şuradan şöyle şunu çizip bir de buradan böyle bir şey çizip şu parçada da şu parça birbirine eşit tamam mı? Aha adam sana burayı 35 verdi ve ondan sonra burayı da kaç verdi? Şurayı da böyle şey vermiş olması lazım. Burayı da verirdi o zaman. Ee, burayı 90 artı 15'ten kaç? 90 artı 15'ten burada da 105 derece verirdi. İşte eski nesil sorusunda bu. Ne yapacaksın? Dik tabanı keş parçaya böldüğünden aklına x kenar geldi. Şekil böyle olsa çok da kolay bir şekilde yapabilirsin. Hocam alakasızlık var. Dik tabanı keş parçaya bölmüş aklımıza x kenar geldi. 35 ise burayı da 35 yazıp. Sonra 35 90 ise buraya 55 yazıp. E hocam buraya da kaç kaldı diye dersin. Buraya da 50 derece kaldı dersin. 50 ise burası da 65 burası da 65 yapar. E hocam burada kaç 65 ya da işte eee şu 65 sorulu ya 65 de için içinde ya. Bu sefer de soru da şurada kaç sorulurdu mesela 65 derece. E sen soru böyle olsa ya yapardın. Evet ek çizim olduğundan dolayı zor bir soru. Yani orta halli bir soru diyebiliriz. Ama burada neye dikkat edeceksin? Her zaman söylüyoruz. Verilen bilgiye dikkat edeceksin. Sen burada şu eşitliği kullanmazsan olmaz. Dikdörtgen demiş. Dikdörtgeni kullanmazsan olmaz. Yani şuranın dik. Bak hem dikliği. Böyle dikliği de böyle ekstradan yeni bir bilgi olarak dikdörtgende vermiş. Dik tavan keş parçaya biliyor. Aklıma x kenar geldi hocam deyip şöyle yapman lazım da hemen soruda. Tamam. Çünkü verilen bilgilere odaklanman lazım. Soruyu da çözemiyorsan şöyle. Tabii döndürmede de o uzunluğun da eşit olmasını söylemen lazım. Güzel bir soru arkadaşlar gördüğünüz üzere. 8. soruyu bulduk geldik 9'a. Yine bir döndürme mevcut. İşte şöyle bir silecek varmış arkadaşlar. Sabitlenmiş böyle döndürülmüş x açısı nedir diye soruluyor. Öncelikle şu konumdayken herhalde paralel olarak verilmiş. İlk durumda sileceğim parçalı yatay kenara paralel. E ben burayı ne bulurum arkadaşlar? 140 derece mi bulurum? Evet U kuralından dolayı. Bu 140 derece silecek. Hop döndürüldü. Hala daha 140 derece değil mi kardeşim? Evet. Kaç derece döndürüldü? Kaç derece döndürüldü? 110 derece döndürülmüş. Arkadaşım önceden şöyleyken, şöyleyken. Şimdi önceden burası 40 dereceydi. Sen bunu böyle döndürdün. Şöyle döndürünce 110 derece burası mı oldu? Evet. 110 derece burası. E hocam burası 110'sa 110 40 daha kaç yaptı? 150 yaptı. Buraya kaç kaldı? 30 kaldı. E tamam. Sonrasında ne yapacaksın? İster böyle bu kuralından yap. Hocam şu üçünün toplamı buna eşitti. İstersen şunu uzat. Hocam 140'sa burası 40 dersin. İki iç açı bir dış açıdan burası 70 dersin. 70 90'sa buraya 20 derece dersin. Değil mi buradaki üçgende? E bu da 20'nin 180'e tamamlayanı 160 derece dersin. Üçgen bilgisiyle de bu şekilde çözersin kardeşim. Hocam bunun yeni nesil sorusu eski nesil sorusu. Ya eski nesil sorusunda şöyle olurdu kardeşim. Direkt boynuz kuralıyla ilgili soru sorardı. Kardeşim burası 140 burası 90 burası da 30 derece işte şuradaki x açısı nedir diye sorulur. Kolay bir soru olmaz mıydı? Olurdu. Sen sadece burada neye dikkat edeceksin? Şu 140'sa burada 140 ise kaçını 140. Burası 40 dereceydi ya dönme açısı 110 derece olunca şurada kaçı? 110 artı 40'dan dolayı 150 yaptı 30 derece olmasını ekstradan bulacaksın. Yani buradaki 30 dereceyi gizliyor yeni nesil yaparak soruyor. Anladın mı dostum? Olay bu. Eski neslin kolay soruları genelde karşımıza çıkıyor. Evet burada da yine bir döndürme mevcut arkadaşlar. Şimdi tabanları bir doğru üzerinde. Gelecek şekilde gelerek şekil birdeki gibi birleştirilen ve aralarında 30 derece varmış. Bunlar ne? Özdeş ikiz kenar üçgen. Arkadaşlar özdeş ikiz kenar üçgense şöyle şöyle. Hocam bu taban açısıyla bu taban açıları birbirine eşit değil midir? Evet. 180'den 30 çıkart. 152'ye böl. Hocam buraları 75-75 yaptı. Tamam. Yani ne oldu bunlar arkadaşlar? 30-75 75'lik bir üçgen oldu. 30-75-75'lik bir üçgen oldu. Bunu olmuş? Şöyle şu köşesi etrafında şöyle döndürülmüş. Bak bu kenar buraya tam yatırılmış. Kaç derece döndürülmüş oluyor hatta? Döndürme açısı sorulursa hocam 105 derece. Çünkü burası 105 değil mi? 105 derece döndürülmüş oldu. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor. Ve bu şekilde döndürdüğümde bu da doğrusal verilmiş. Hmm. Benim şimdi bu verilen bilgileri kullanmam lazım arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak sadece açı yazsam. Şurası 30 burası 75 burası da 75'i yazsam. Buradan güzel bir şey geliyor mu arkadaşlar? Gelmiyor. Yani açıları yazdık sonuca ulaşamadık. Ya da ulaşabiliriz kardeşim. Şurası 30 derece değil mi? Evet. Şu doğrusaldı. E bu da doğrusal. E şuradaki üçgenin elemanı bu X. E direkt 2 iç açı 1 dış açı değil mi? Evet 30 artı X eşittir 75. E X direkt 45. Bitti. Hocam bunun yeni sorusu nasıl olurdu? Eski nesil sorusu nasıl olurdu? Direkt buraya X ver verirdi. Buraya 30 verirdi. Burası da 75 derdi. Buyurun sana. Şu nedir? E buradaki soruyu neye dönüştürmüş? Sadece yan yatırmış. Sen burada 30, 75, 75'i buldun. Sonra 2 iç açı 1 dış açıyı kullandım. Başka da bir şey yapmadım. Yani x'i böylelikle kaç bulduk dostum? 45 derece bulduk. Yani 10. soru balıkesir oldu. Geldik 11. soruya. Güzel bir soru. Şekil 1'de resmedilen bazanın sandığı ile eşit boydaki baza kapağı bulunduğu konumdan yukarı doğru 40 derece kaldırıldığında da şekil 2. Şöyle 40 derece kaldırılmış şekil 2. E 70 derece kaldırılımda şekil 2'deki B durumu. Tamam. Önce 40 derece kaldıralım. Arkadaş, dikkat et. Şu bazanın şurasıyla bazanın burası eşit değil mi? Evet. Hocam bazanın burası da eşit. Yukarı doğru kaldırılıyor çünkü. Hop kaldırdım bu buraya eşit, bu da buraya eşit. Döndürme sorularında kalem yine aynı kalem. Yani şunların eşit olmasını kullanacaksın kardeşim. Ee, hocam burada öncelikli olarak 40 derece döndürmüştü. Değil mi? 40 derece kaldırmıştı. Sonra 70 derece kaldırdı. Buraya kaç kaldı? 30 derece kaldı. Tamam. Arkadaşlar bir de şunlar eşit değil mi eşit? E buradaki eşitliği de kullanacaksın sadece. E hocam hadi x'i bulmaya yönelik hamle yapalım. Bakın burada ne çıktı? Hocam şuradaki üçgende bir ikiz kenar üçgen çıktı gördük mü? Gördük. Şuradaki üçgende bir ikiz kenar üçgen. O da şöyle ikiz kenar. Tepe açısı 70 derece. 180'den 70 çıkart, 110. 2'ye böl, 55, 55 yaptı buraları. E hocam şu da bir ikiz kenar, şöyle tepe açısı 40. 180'den 40 çıkart. 142'ye böl. 70-70 yapacak buraları da. O zaman x artı 55 eşittir 70 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 15 derece olarak buluruz. Ve cevap 15 olur. Hocam bunun eski nesil sorusu. İşte çok basit ya. Şu. Şuradaki açılar şöyle. Bak. Soru böyle olsa çok rahat yapacaksın. Eminim çok rahat yapacaksın. Bak. Şu uzunluk, şu uzunluk ve şu uzunluk birbirine eşit. Burası 40 derece, burası 30 derece. Buradaki x nedir diye sorulursa yapamaz mısın? Bence yaparsın. Hocam şurası 70 ise aynı çözüm yöntemi. Şu ikiz kenarlık sonra bu ikiz da 40 sa 70-70'ten sonuca ulaşıyorsunuz zaten. Tamam Eski nesil sorusu bu. Yeni nesil yaparak ne yapıyor? Sadece buradaki şeklin özdeşliğini kullanarak şeklin özdeşliğini kullanarak şuradaki kalkan yer buraya geldi. Bu kalkan yer de buraya geldi. Eşitleri de gösterince sadece soruda ne eksik? Eşitler eksik. Eşitleri tamamlama soruyor bize yeni nesil yapıyor aslında. Sadece bir şeyleri saklıyor cümlelerle söylüyor. Yeni nesil dediğimiz olay bu kardeşim. Evet örnek 11 edremit oldu geldik örnek 12. Evet aşağıda şekil 1'de doğrusal ve özdeş 2 koldan oluşan makasın 2 kol arasındaki açı 40 derecedir. Evet makasın 2 kol arasındaki açı 40 derece. Eski hali böyle eski halindeyken 40 dereceyken ne yapıyor 20 derecelik daha açılıyor. 20 derecelik daha açıldı hop burası 20. Özdeş iki kol diyor. Bak şunların eşitliğini kullanacaksın. Hocam şunlar birbirine eşit. Bak şu parçayla şu parça. E sen bunu makas açtığın zaman burası da hala daha eşit değil mi? Evet. Bir önceki soruya benziyor aslında. Aynı aynı soru. Bak ne çıktı burada kaçı? 60 derece hocam burası. 60'sa o zaman burada ne çıktı? 180 e 60 çıkart 2'ye böl. 60 60 yaptı buraları. E hocam bu da aynı şekilde ikizkenar. Tepe açısı 40. 180'den 40 çıkart 140. 2'ye böl 70. Bu açı 70 yapacak. Aslında burası da 70. Yani x artı 60 eşittir 70 ise x de böylelikle 10 derece olarak buluruz. Yani 12. soru C han çıktı. yenisi sorusu bir önceki yenilisi soru gibi zaten. Evet geldik 13'e. Durmuş birbirine eş. Eş yapıyla ilgili bir soru. Yalnız burada eş yapıların içinde yazmamışım bu soruyu. Bir de dönme ile alakalı yazmışız. Dur bakalım ne diyor. Birbirine eş. İkiz kenar üçgen biçimde elbise askılarını dolu. Askılarının dolabına şekil verdik gibi altı altlı üstlü olarak kancalarından asıp alttaki askıya kravatını yerleştirmiştir. Evet şu şöyle şu şöyle tamam sonra ne olmuş? Sonra bir şey olmuş şu kravat buraya gelmiş o zaman ağırlık merkezi değişti bu noktada buraya gelmiş oluyor. Hmm. Askıların tepe açıları 130 derece hocam 130 bu eş askı bir de değil mi? İkiz kenar üçgen şeklinde evet hocam 130 ve ikizkenar üçgen şeklinde. Şu eşitleri de mutlaka yazalım kardeşim. 130'a 180'den 130 çıkart 50. böl 25 25 yaptı hocam. E ne oldu şimdi? Burası da 25, burası da 25. Aa hocam şuraya dikkat. Bak şu eşitleri de yazınca şurası da 60 derece. Bak ne güzel bir şey oluştu burada. 60 derece var, kolları eşit. Hocam şuradan şöyle ya 60'ı kolları eşitse eşkenar yapın diye ek çizimlerin içerisinde söylüyoruz size. Hemen aklımıza eşkenar geldi. Şu 60 derece ya, 60, 60, 60. A eşkenar deme. Sadece demeyle kalma. Devamını getir. Hocam eşit, eşliği yazdım. E burası 60 tamamı 130'du. Buraya kaç kaldı? 70 derece kaldı. Bak ikizkenar üçgen. Şu bir ikizkenar üçgen. Tepe açısı 70 derece olan bir ikizkenar üçgen. 180'den 70 çıkart, 110. 2'ye böl, 55. 55 yapacaktır. Burası da 55, burası da 55 yapar. Yani alfa artı 25 eşittir 55. S. Alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Çok güzel bir soru. Bak eski nesil bir soruyu, eski nesil orta halli bir soruyu. Ne yaptı? Hatta ek çizimli bir soruyu yeni nesil şekle çevrilmiş. Öyleyse böyle eski böyle yeni nesillerde böyle ek çizimli bir soru sordu mu? Sormadı. Ama artık oraya da geçiş olabilir. Gerçekten güzel bir soru. Hocam bunun eski nesil sorusu nasıl olurdu? Aynen buradaki çizgiler kardeşim şöyle. Bak aynen şu çizgi. Şöyle, şöyle ikiz kenar yapardı. Ondan sonra şurada da şunu koyardı. Hatta bunu vermesine de gerek yoktu şöyle. Burası 25 derece. Burası kaç derece? 35 derece. Bunu da böyle çizerdi. Şu şu şu eşit. Burası da 140-130 derece. Tamam mı? 130 dereceyi verirdi. Hatta bu 25 de vermezdi. Senden de şurada kaç istenirdi? Hocam 130 sa buradakileri 25-25 diye bulurduk. Şurası 60 yaptığında şurada bir eşkenar oluşturulur. Sonra eş dolayı alfaya ulaşırdın. Eski nesil sorusu da bu olurdu. Tamam dostum. Evet geldik şimdi son sayfaya. Son sayfada da iki sorum var. O da katlamayla ilgili soru. Katlama zaten böyle THT'deki AYT'deki öğrenciler çok aşinadır. Çok kolay. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Yine eş yapı. Katlamayı da eski haline geri getireceksin. Burada mesela şöyle bir katlama var. E bu Bu buraya geldi. Eski haline geri açacaksın. Bu tırtıklılar olmasaydı bile biz o tırtıklıları o hale getirecektik. Şu hale getirecektik. Yani şu üçgen buraya geldi. Bununla bu birbirine eşit. Bu ne demek? Kenarlar birbirine eşit. Hocam şunlar da birbirine eşit. E, hatta açılar da birbirine eşit. Şu açı da birbirine eşit. Hatta ikiz kenarda çizilen açıortay ortay, kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Ya da hocam bu açılar da birbirine eşit. Toplam 180 olduğundan 90-90 diyebilirdik. 90'ı bulduk. 90'sa bak burada kaç 30 derece 30 90'sa burası 60 yaptı burası da 60 yaptı geldik buraya hocam şu katlamada da aynı şekilde şu parçalar birbirine eşit şunlar birbirine eşit ee hocam direkt 80'se bu açılarda birbirine eşit mi eşit E hatta burada şu açılarda birbirine eşit olacak 90 90 mı olacak aynen doğrusal olduğundan dolayı E o zaman 80 90'sa burası 10 yaptı burası da 10 yaptı bizden ne isteniyor? x neresi şurası hımm benim nereyi bulmam lazım arkadaş? Ee, büyük üçgendeki şu açıyı bulmam yeterli ya. Ona ona hiç uğraşmama gerek yokmuş. 60-90 ise burası kaç? 30. Bu açı 30. Bu açı 80. Bu açı da X. 30, 80 ve X'in toplamı kaç yapacak? 180. X böylelikle kaç yapıyor? 70 mi yapıyor? Evet böylelikle cevap C han çıktı. 14. soru da. Ve geldik son soruya. Son soruda da şekil birde verilen ABC üçgeni bu şekilde katlanmış. Kardeşim katlanan şekli geri açtınız. Geri açtığınız zaman üstte binen kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açılar birbirine eşit. Hocam bu açıyla bu açı eşit. Aa bu açılar ne oldu? 45'er derece oldu. Hemen 45'leri yazdınız. Sonra CD ile CA üstü birbirine eşit oluyormuş. Evet şu parçayla da şu parça birbirine eşit oluyormuş. Bu ikisi kenarlı da kullanacağım. Ben buraya alfa dersen burası da alfa olur. Burası 2 alfa mı oldu? Evet. Şimdi sen katlamayı açsan üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya. Bu köşe buraya geliyor. Burası alfayken burası da alfa olmaz mı? Olur. Ne çıktı burada? Alfa. 2 al alfa ve 90 var burada. Yani 3 alfa arttı. Yani direkt alfa ile iki alfanın toplamı 90 olmayacak mı? Evet 3 alfa 90'a eşit. Alfa 30'a eşit olur. E alfa 30'sa burası 60 yaptı. E, 60-45 ve x'in toplamı 60-45 ve x'in toplamı eşittir kaç olacak? 180. x'i de böylelikle kaç buluruz? 75 derece olarak buluruz. Yani cevap edremit oldu. Hocam bunun eski nesil sorusu nasıl olur? Sadece şöyle olur. Şunları eşit olarak söyler. Bu açıları da eşit olarak söyler. Soru da çok kolay bir hale dönüşür kardeşim. Yani orada eksik parçaları biz tamamlayacağız. Katlama sorularında arkadaşlar. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit diyeceğiz. Üst üste binen açılar birbirine eşit diyeceğiz. Ve olayı böylelikle bitireceğiz arkadaşlar. Böylelikle bu kısmı da bitirmiş bulunuyoruz. İlk kısmı bitirdik açı kısmını. 9. sınıf öğrencileri, TYT-AYT öğrencileri. Evet eski nesillerle soruların yeni nesne nasıl çevrildiğini öğrendiniz mi? Aslında kolay sorular. Genelde neyi kullanıyoruz? Genelde neyi kullanıyoruz? Yani eş yapı olması Hocam döndürmede de eş yapı kenarların eşitliği, açıların eşitliği. Katlamada da eş yapı. Gördünüz zaten bunu da. Ya da bir şeyi kesip başka bir yere koymada da eş yapı. Genelde eş yapıyı kullanıyorsunuz. Eş yapılarda açıların eşitliğini, kenarların eşitliğini. Ekstradan bu katlama sorularında da üst üste binen açıların birbirine eşit, üst üste binen kenarların birbirine eşit olmasını kullanmayı da ihmal etme. Aslında aynı şey eş yapı ya orada onu da kullanıyoruz. Gençler bu seri böyle devam edecek. Evet üçgende açıyı biraz uzun tuttum böyle her çeşitini gösterdim. Diğerlerinde de her çeşit gösterilecek ama diğer konularda bu kadar. Hani dik üçgende de evet bu kadar yoğunluk olabilir ama sonraki konularda bu kadar yoğunluk olacağını zannetmiyorum. Bazı videolar 3 ya da 4 sorudan da oluşabilir. Aa, burada... Üçgende açı açıda önemli. Hem 9. sınıflar ısınsın diye baya bir çeşit böyle soru koydum. Hem de TYT AYT öğrencilere her çeşit soruyu görsün diye bu şekilde bir 15 soruluk bir şey yaptım. Bazı konular hariç diğerleri böyle 6-7 soruluk olur gibi gözüküyor. Gençler hallettik bence güzel bir şekilde yeni nesle 9. sınıflar ısındık. Ee, şeylerde diğer TYT AYT öğrencileri de zaten olayı biliyordunuz biraz daha pekiştirdiniz değil mi? Evet gençler o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.